Beynin fonksiyonları ile ilgili yerleştiği yerlerle ilgili belirtiler ortaya çıkar. Mesela e, koku duyusu kaybolabilir. Beynin işte ön tarafında koku sinirini e, işgal eden bir tümör olduğu zaman işte koku alamazsınız. Veya görme sinirini etkileyen bir alandaysa e, çift görme olabilir. Veya görme tamamen gidebilir. Yarım görme olabilir.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 Kafa içi basıncın artışını gösteren bulgulardan birisidir ee, ya da işte epilepsi dediğimiz havale geçirmek evet. e, sar nöbeti e, geçirerek gelen hastalar olabilir. E, bu şekilde bize ilk e, gelirler hastalar acile ya da polikinliğe bu şikayetlerle ya da bu belir bulgularla gelirler. Ondan sonra da bizim e, teşhis sürecimiz başlar e, devam edebilirim isterseniz. Tabii ki hocam. Siz buyurun lütfen ben... Şöyle, ondan sonra tabii bir poliklinikte muayenemizi yaparız. Bu belirtilerin beyinle ilgili olup olmadığını biraz önce söyledim. Çünkü birçok hastalıkta benzer şikayetler olabilir. O Ayırıcı tanıya gitmek için de önce muayeneyle başlıyoruz. Muayeneden sonra tabii bizim elimizde bugün çok gelişmiş tomografi, MR cihazları var. Beyinle ilgili sorunlarda çok nadiren röntgen...